Abi size soralım, 2021 nasıl geçti? Valla nasıl geçti? Ne tür zorluklar çektiniz? Valla çok çektik. Ne tür e, zorluklar ya Sen de biliyorsun, herkes de biliyor. Herkes zorluk çekiyor. İş yok, ekonomik olarak, ne bileyim. Yani çok dar. 2022'den nasıl bir beklentiniz var? Valla hiçbir beklentimiz yoktur. Ne olacak? Yani 2022'de ne olacak? Neden, neden böyle düşünüyorsunuz? Yok, zaten 2021 nasıl geçtiyse o daha beter olacak. Yani bence. Herhangi bir umudunuz yok yani? <gülüyor> umut Allah'tan, umut kesilmez de. Abi siz 2021 nasıl geçti abi? 2021 çok sıkıntılı geçti. Hem pandemi nedeniyle hem de ekonomi nedeniyle çok sıkı geçti yani. Şeyine. Zamlardan de çok sıkıntı çekti yani. Bir teneke yak, alamaz olduk yani şeyini. Millet eskiden tenekeyle alıyordu, şimdi kiloyla alıyorlar. O da bazı yerde vermiyordu yani şeyinde. Saklıyorlardı yani öyle ama. 2022'den nasıl bir beklentiniz var? 2000... Ne olursa daha mutlu olursunuz, daha güzel geçer. Bence 2022'de bu hükümet değişirse, bir de siyasetçiler çalmasa, herkes düzgün işini yaparsa inşallah düzelir yani. Çağlarsa tabii herkes sıkıntı çeker yani. Olayı bir beklentimiz, Olay beklentimiz yok. Neden yok abi? Çok umutsuzuz. Umudumuz mini piyango kalmış. Teşekkür ederim. <gülüyor> rezalet. Neden rezalet? AKP'ye sormak gerek. Ne yaptı, neler yaptı? <gülüyor> yani anlatmaya gerek yok. Hepimiz biliyoruz. 30 lira aldığımız yağı. 140 lira olmuş. Bir kolu yumurta 42 TL olmuş. Bundan büyük rezalet var mı? Yani dünyada zaten sorun var. Kapitalizm olduğu sürece sorun olmaya devam edecektir de. O sistem evet. olduğu sürece biz kendi ülkemize bakarsak tepeden tırnağa sorun. Ne tür sorunlar var? Yani mesela örgütlenme yasağı, 3 kişi bir araya geliyor, bir basın açıklaması yapamıyor, haklarını arayamıyorsun. Hukuk yok, adalet yok, insan hakları yok. Yok da yok yani. Yani bunun için nasıl bir çözüm gerekiyor? Öncelikle bence bir an önce AKP MHP'nin gitmesi gerekiyor. Öncelikle bunun gitmesi gerekiyor ve hemen ülkenin acilen erken seçime gitmesi gerekiyor. Belki bir nevi bir nebze nefes alabilir. bunun dışında en temel sorun kür sorunudur. Kür sorunu çözülmeden bu ülkede ne demokrasi gelir, ne insan hakları gelir, ne ekonomi gelir. 22 yılından beklenti nedir? Vatandaş ne olmasını istiyor, Siz Ne olmasını istiyorsunuz? Hiçbir beklentim yok. Hiçbir umudum yok. Artık bu iktidarın döneminde bir sanat yok, tiyatro yok, gülme yok, sohbet yok, huzur yok. AKP ve MHP iktidarda olduğu sürece benim zerreğimiz kaka'da beklentim yok. Olamaz. Hata vata sadece onlar değil siyasal İslam Ortadoğu'da olduğu sürece... Müslümanlar ve Ortadoğu'daki halklar böyle birbirini boğazlamaya devam eder. 2021 yılı senin için nasıl geçiyor? Hani... Ben nasıl geçmişim valla ben hiçbir şey anlamadım. Zaradan başka hiçbir şey görmemişim. Her türlü zarar, milletten zarar görür, Başka bir şey yok. E ne diyelim babam görüyorsun bu çarşıda millet, bayan erkek seni giymiş, erkek topuzunu yapıyor devam ediyor. allah Teala böyle sevmiştir. Başka bir şey diyeceğimiz yok. Ekonomik olarak herhangi bir zorluk mı? mi? Allah'a çok şükür şu ana kadar zorluğum yok. Sağda Allah'tan bekliyorum. Başka bir şey hiçbir zaman beklemiyorum. 2022 için ne tür bir beklentiniz var? Vallahi 2022'den şey, ucuzlasın. Çoluk çocuğumuzu bekar kalmış. Ne yaparız yani? Artı düşünüyoruz. Diyor üç tane anahtar olmasa kız veremeyiz. Ne anahtarım var, ne arabam var, ne evim var. Ne yapabilirim? Neyin anahtarı üç tane? Diyor üç tane anahtar olmasa. Bir maaş, biri araba, üçüncüsü ev. 2021 nasıl geçti abi? Vallahi çok kötü geçti abi. Neden kötü geçti? E görüyorsun, dolar ne kadar oldu? Erzak mah ne kadar? Bir teneke yok, 500 milyon. Sen nasıl idare edeceksin bir ailen? Devlette de olsa zaten acıdan ölüp gideceğiz. Yaşlık maaşı alıyoruz, o zaten bir teneke ota gelmiyor. Nasıl olacak? Ama sen düşün. 2021 yılı kabus gibi mi geçiyorsun? Vallahi kabuzdan daha barbat geçti. geçti. Daha nasıl geçti? Ben geldi, herkes de, iyini de. istiyor. En Huzur olsun, de, güzel de. olsun, değil mi? Barış olsun, her şey bunun <Gülüyor> Yani ne kadar huzur olsa o daha iyidir. Vallahi çok kötü geçti. Ben tek kendim için demiyorum, bütün gençler adına da söylüyorum. Hiç, hiç kimse hiç kimse mutlu değil. Mutlu Mutlu, mutlu olan bir insan göremez. Yok, ya, mutlu kimse mutlu değil. Allah herkesin yardımcısı olsun. Peki 2022 yılından beklentiniz nelerdir? Hani? Ne olur eğer olursa, eğer böyle olursa hiç gelmez. Vallahi böyle olsa gelmez o görmeyelim. Burası burası görmeyelim, değil mi? Abi, Gördünüz siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Söylemeye gerek yok. Hiç, hiç güzel değildi abi. Neden güzel değildi? Nasıl nasıl diyeyim abi? Her şey izahım geldi falan abi. Yani biz okuyoruz. Geliyor yani abi şimdi cebimize para yok abi. Hiçbir şey alamıyoruz ha. 2022'den bir tür beklentilerim var? Yani 2021 ekonomik olarak düşünmezsek güzel geçti. Tabii 2022'den beklentimiz, ekonominin düzelmesi. Ekonomik olarak ne tür zorluklar çektiniz? Ne tür yani yaşadınız? öğrenciyiz, okuyamıyoruz abi. Bu şartlarda hani öğrenci burada okumak bile yani zor. Bir de büyük şehirleri göre düşünürsek, yani ekonomik olarak nasıl diyeyim abi ben sana, mesela şimdi eskiden 10 lira sen okula gidip gelirken şimdi 10 lira sen hiçbir şeyini etmiyor. Kantin safların olsun, okul test kitabı olsun, hani bir de son sınıfım, üniversite sınavım var, mecbur test alıyorum, hani bayağı zorluklar oluyor tabe. Hani bu yaşta daha farklı şeyler düşünmem gerekirken. Hani bu, bu yaşta hani mesleklere biz önceden mesela istediğimiz mesleği düşünürken şimdi parasız çok olan meslekler düşünüyoruz. Çünkü bu ekonomide burada yaşamak hani yüksek maaşlı bir iş düşün, düşünmek zorunda kalıyoruz. Şu an öğrencisiniz. Peki çalışıyor musunuz hangi bir ailenize katkı sağlamak için? Yani çalışmıyoruz çünkü Siirt'te çalışacak yer yok. Hani çalışabileceğimiz bir yer yok. Hani mesela burada bir iş yeri açılabilir. Hani Ekonomi düzeltmek için bir şeyler yapabilirler diye diyorum yönetim. Kimse işsiz kalmazdı. Valla abi bu gire cettesine yapılan masraf bir fabrika yapsaydı Şimdi kimse işsiz kalmazdı yani Buradan İstanbul'u Ankara'ya falan işe gidiyorlar yani herkes bu kendi memleketinde çalışırdı abi. Vallahi Her şeyden Hiç geçmedi. Neden iyi geçmedi? İş geçme krizler oldu, bu uzağınlar oldu, dolarlar şey oldu. Mesela ben e, 7 nüfuslu 5 tane çocuğum okuyor. Şu an çalıştım 100 milyon günlük alıyorum. Geçinemiyorum, çok zor. Kirada mısınız? Ha? Kiradayım. Kiradayım, bir geçim. Sanırım. Çocuk bir şey oluyor, o hisseyine sahip olamıyorum. Sen üzülüyor. 5 tane çocuk okutmak zordur bu zamanda. Eski iyi kötü geçiyordu Boğazım Hocam. Şu an biz e, kuzey eti bir senede biliyorduk. Bayramdan bayrama. Şimdi tavuk etini de artık 15 günde bir şey yapıyoruz. Bugün kilosu 10 milyondan şu an 28 milyona gitti. Geçim çok zor olmuş hocam. Yani zamlar üstte geldi. Ve... Zamlar tabii üstte geldi hocam. Bugün e, bir kiracısın kiracı ben 500 öderken e, ev sahibi 750 milyon para istiyorum. Mesela fırsatçılık. Şeyine giriyor. Şu an çok zor. Peki 2022'de nasıl bir beklenti içerisinde? İki inşallah iyi günlerde görürüz inşallah. Zamlar geçseydim. Fiyatlar... Zamlar tabii güçseydim. Zaman bizim için daha iyidir. Geçim şu an ekmek 2 milyon oldu. 2 milyon bugün sabah öğlen akşam 10, 10, 3, 14 tane yediği nüfuslu olduğum için ekmek bu... çok zorlamış. Sadece ekmeği hasarladığın zaman şu an 100 milyon 10 milyon oldu. Geçim çok zor hocam.